Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz yani üçgenlerin 12. videosundayız peki ne anlatacağız size kenar ortay konusunu daha doğrusu ağırlık merkezi konusunu anlatacağız sizlere peki bu videoda anlattığım PDF'e nasıl ulaşacaksın videonun açıklama kısmındaki linke tıkla ağırlık merkezi başlığını göreceksin oradaki pdf'i indir indirdiysen çıktısını aldıysan ve kaleminde hazırsa, her şeyinde hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Ağırlık merkezi. Öncelikle kenar ortayı tanımlayalım. Kenar ortay nedir? Bir kenarı ortalayan doğruya biz kenar ortay doğrusu adını veriyoruz. Kenar ortayların kesim noktasına da biz ne diyoruz? Ağırlık merkezi adını veriyoruz. Evet, kenar ortayların kesim noktası genelde G harfiyle gösteriliyor. Bak, kenar ortay, kenar ortay, kenar ortay, kesim noktası G. Farklı bir harfle de gösterilir mi? K ile, L ile, M ile, I ile istediğiniz harfle gösterebilirsiniz ama burada... Kenar kesim noktası olması şartı var. İşte burada kenar kesim noktası olunca kenara olan uzunluk ve köşeye olan uzunlukta da bir oranlama var. İşte oradaki oranlama nedir? Hocam kenara olan uzunluk 1 bir birimken burası 2 birimdir. Bak ağırlık merkezinden buraya 1B burası 2B'dir. Şurası C de burası da nedir? 2C'dir. Şimdi genel itibariyle baktığımız zaman ne var burada? Hocam hem kenar ortaylıklar var. Ve hem de ne var? 1'e 2 oranlamaları var. Öncelikle bir de şunu söyleyeyim. Ben eğer bu ağırlık merkezi değilse. Ağırlık merkezinden geçen bir doğru gördüysen. Kenar ortaydır ve eksik parçayı tamamlarsın. Hocam burada da 1'e 2 oran vardır dersin. Ve şurada gördüğümüz hocam. Hem kenar ortaylıklar var hem de 1'e 2 oran var. Gördüğümüz özelliklerden en az ikisi sağlanırsa. En az ikisi sağlanırsa. G olur diyeceksin. Unutma bunu. G olur diyeceksin. Yani burada hocam. İki tane kenar ortayın kesim noktası. Mesela iki kenar ortay şu şekilde kesişti. E o zaman burası ne oldu? G oldu. E, G'yi bulduk ya eksik parçaları tamamlarsın. Hocam 1'e 2 oran vardır. 1'e 2 oran vardır. Ya da iki tane 1'e 2 oranında doğru kestiği zaman şu şekilde. Ama 1'e 2 oranının nasıl olması lazım? Kenardan köşeye olması lazım. Burası A, burası 2A, burası B, burası 2B olduğunda da yine burası G olur. E, o zaman eksik parça ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır şeklini tamamlayacaksın burada ve hatta şu şekilde de olabilir. İkisi birlikte karışık da olabilir. Hocam bir kenar ortaylık var, bir de bire 2 oran var. A iken 2A var. Yine burası ne oldu? G olmak zorunda. Eksik parçayı tamamlarsın. Hocam G'den geçen kenar ortay olur ya da bu G bulduk ya burada da bire 2 oran olur diyeceksin. Yani burada eksik parçayı biz tamamlayacağız. Her zaman halihazırda işte ağırlık merkezi buyurun hadi işlem yapın şeklinde sorular karşımıza gelmeyebilir. Bazen ağırlık merkezini biz bulacağız. Bulduğumuz zaman da eksik parçaları tamamlayacağız. Buraları ne olurmuş? G olurmuş. Buna da dikkat et lütfen. Evet muhteşem üçlü. Arkadaşlar muhteşem üçlüden daha önce bahsetmiştik ama şimdi de bahsedelim. Çünkü muhteşem üçlü konusunu bu konuda çok kullanıyoruz. Çünkü kenar ortay konusundayız. Ağırlık merkezi konusundayız. 90'dan çizilen kenar ortay olduğunda eşit eşitken burası da eşit oluyor. Bunlardan bir tanesi eksikse e, üçüncüyü de biz tamamlıyorduk. Nasıldı bu? Hani şöyle şurada 3 tane eşitlik varsa 90'a biz yapıştırıyorduk ya da 90 derece ve eşitlik varsa şurası da eşit olur diyorduk arkadaşlar. Özellikle 90 dereceli ve ağırlık merkezi sorularında genelde muhteşem üçlü var mı yok mu diye bakıyoruz. Zaten ben TYT'de ve AYT'de de bu konuyu anlatırken başlığa şunu yazarım. Ken Ortay başlığının yanına bu şey, şuna dikkat edin diye söylerim. 1. Muhteşem üçlüye dikkat edin. 90 derece varsa 2. Orta tabana dikkat edin derim. Çünkü Kenar ortaylıkları haricinde ekstra bir eşitlik varsa büyük ihtimalle soruda da taban vardır. Bu cümleyi size de söylüyorum. Lütfen siz de dikkat edin arkadaşlar. Hadi bakalım. Muhteşem bir şey de gösterdik, hatırlattık daha doğrusu. Şimdi örnek 1 ile soruların çözümlerine başlayalım. Evet BE ve A, D kenar ortaymış. Tamam bunlar kenar ortay, kenar ortay. BF uzunluğu 8 verilmiş, FD uzunluğu da 3 verilmiş. Aa hocam kenar ortay, kenar ortay. F harfi ile gösterilmiş ama iki kenar ortayın kesim noktası olduğu için burası ağırlık merkezi oldu. Kenardan köşeye 1'e 2 oran vardı 3 ise burası 6 olur. Hocam burada da 1'e 2 oran vardı burası da 4 olur. Benden AF uzunluğu artı EF uzunluğu işleniyor. Cevap da böylelikle 10 çıktı. Geldik örnek 2'ye. G ağırlık merkezi demiş bak ağırlık merkezi demiş. O zaman ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Kenar ortaydır ve bu da kenar ortaydır. Hemen bunları yazdık. BD uzunluğunu 5 demiş. BD hocam burası 5 iken burası da nedir 5'tir. AE uzunluğu 7 demiş. Hocam 7 ise burası da 7'dir. AF uzunluğunda 4 demiş. O zaman burası da 4'tür. Çevre isteniliyor bizden. Hocam bir kenar 10, bir kenar 14. Diğer kenarda kaç? 8. Topladığımız zaman kaç yapıyor? 22, 32 mi yapıyor? Evet çevresi isteniliyor bizden. Cevap da 32 oldu. Geldik örnekçe. G ağırlık merkezi verilmiş. Bir de paralellik verilmiş. Evet şu parçayla şu parça birbirine paralel verilmiş. Peki B ile C birbirine eşit verilmiş. Şimdi ağırlık merkezini de kullanalım. Ağırlık merkezinden geçen ne oluyordu? Bak ABC üçgende ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen bir doğru var. Kenar oluyordu hocam. Ve burada da 1'e 2 oran olmuyor muydu? Evet 1'e 2 oran oluyordu. Şöyle A2A yazdık. Bir de HG'yi 3 demiş bana. Tamam. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bana verilenleri kullanmalıyım. Adam bana şu kırmızıları paralel vermiş. Bunlar da eşit verilmiş. Hocam şunlar birbirine paralelse eğer. E şunlar da birbirine eşitse. Şuradaki üçgende ne var? Hocam orta taban var. Ekstra eşitlik varsa orta tabana dikkat edin dememiş miydik? Evet, şunlar Bakın ne oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere şunlar birbirine eşit bunlar birbirine paralel orta taban oldu. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit olmak zorunda. E hocam burası 3 tamamı 2A'ydı buraya 2A-3 kaldı. E 2A-3 burası A-3 burası. O zaman 2A-3 eşittir A-3 dersek eğer A'yı da buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden ne isteniyor? BH isteniyor. BH uzunluğu da neye eşit oldu? 2A-3 eşit oldu. A yerine 6 yazarsam ben e A yerine 6 yazdığım zaman 12'den 3 çıktı. Kaç yapar? Cevap 9 yapar. Evet. Örnek 3'ün cevabı 9 oldu. Geldi örnek 4'e. F B C üçgenin E ise A B C üçgenin ağırlık merkezi demiş. Evet. E A B C üçgenin ağırlık merkezi. F'de neresi verilmiş arkadaşlar? B C üçgenin ağırlık merkezi verilmiş. O zaman şu üçgende ağırlık merkezini ben öncelikle bir kullanayım. Bir de bana ne verilmiş? Bir de bana A F 24 vermiş. Tamam. Şimdi şuradaki ağırlık merkezi olduğundan bu ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır ve burada iki e oran vardır. A ise 2A'dır. E de büyük üçgenin ağırlık merkezi ya. E, büyük üçgenin ağırlık merkezi olduğu için e, buradan geçen de kenar ortaydır. Evet kenar ortayı gösterdik. E, burada da iki e oran yok mudur? Evet. Yani burası 3A ise burası nedir? 6A'dır. E bana AF'ye 24 vermiş. AF uzunluğu 8A eşittir. 24 ise A'yı böylelikle 3 buluruz. Benden de AE isteniyor. AE uzunluğu da 6A olduğundan dolayı A yerine 3 yazarsak eğer cevabı da kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Örnek 4, 18 çıktı. Geldik örnek 5'e. Evet. Pisagor bağıntısından AG AG isteniyor bizden. G neresi? G, ABC'nin ağırlık merkezi. Arkadaşlar öncelikle Pisagor bağıntısından burayı bulacağız. Ee, dik üçgeni göremedik ama bazılarınız gördüğü için yazdım bu soruyu da buraya. Hocam burası 3, 4, 5'in katı. Yani burası 3'ün 4 katı. Burası 4'ün 4 katı. E, 3-4-5 üçgenden. Burası da 5'in 4 katından dolayı 20 değil midir? Evet. Şimdi G ağırlık merkezi. Burası. Üçgen içinde bir noktadır ağırlık merkezi. Her zaman ağırlık merkezi. Ve benden ne isteniyor? AG uzunluğu isteniyor. AG'yi çizeyim. Hop! AG'yi çizdim. Hocam AG'yi bulacağız. Bak 90 ağırlık merkezi. garibin buraya kadar gelmiş. E ben bunu kullanacağım. Ağırlık merkezini devamını getirecek olursam. Ağırlık merkezinden geçen ne oluyordu? Kenar ortaya oluyordu. E hocam 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem. 3'ü de değil midir? Evet. E o zaman burası A iken burası 2A'dır. Hocam burası 3A ise burası da 3A. Burası da 3A oldu muhteşem 3'den dolayı. Toplamda 6A'yı kaç verdi? 20 verdi. Bizden de ne isteniyor? 2A isteniyor. A buradan 20 bölü 6 yapar. Yani 2'ye böl 10, 2'ye böl 3 yapar. A benden ag isteniyor. Ag de 2A olduğundan 2 çarpı 10 bölü 3'ten cevap kaç çıkacaktır? 20 bölü 3. Çıkacaktır. Evet örnek 5'i 20 bölü 3 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şimdi G ağırlık merkezi demiş. Evet şu üçgende ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi olduğundan dolayı ağırlık merkezinden geçen nedir? Eşit eşit. Ağırlık merkezinden geçen kenarortaydır Yani şunlar birbirine eşittir. Peki EG'yi kaç vermiş? 5. Hocam burası 5 eğer 1'e 2 orandan dolayı burası 10'dur. E hocam burası 15 çıktı. Burası da 15. Burası da 15 oldu mu? Oldu. DC'yi 18 vermiş ve alttaki üçgene bakalım şimdi. Alttaki üçgende Bizden BD uzunluğu isteniyor. Hocam alttaki üçgende ne var? Bir muhteşem üçlü var. Dolayısıyla burası 90 derecedir. E, şu uzunluk belirme belli? 30. Burası 18. Hocam yine dik üçgen ama 3-4-5'in katı var. 8. sınıftan hatırlıyorsunuz. Bu 6'nın 3 katı. Bu 6'nın 5 katıysa o zaman buradaki uzunlukta ne olmak zorunda? 3-5. 3-4-5 üçgeninden burası da 6'nın 4 katı olmak zorunda. Yani BD uzunluğunu böylelikle kaç buluruz? 24 olarak buluruz. Evet örnek 6 24 çıktı. Geldi örnek 7'ye. Ne demiş? G ağırlık merkezi demiş. GH da 4 vermiş. Hocam ağırlık merkezi ya. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Şunların da birbirine eşit olduğunu biliyorum. Normalde şöyle bir kural. B2 vermiştir öğretmeniniz. Hocam böyle hem ağırlık merkezi varsa. Hem de orta taban çizgisi varsa. Ki var bu orta taban çizgisi. Çünkü şunlar eşit. Şunlar eşit olduğundan dolayı. Böyle e, sivilen yerden başlayıp 3-1-2 kuralı var diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben kuralcı zihniyete karşıyım. Bak kuralını bile yazmadım buraya. Şimdi şuraya baktığımız zaman şunlar eşit. Şunlar da eşit ya. Bu ort tabandan dolayı bunlar birbirine paralel mi oldu? Evet. E, paralellik varsa ne vardır büyük ihtimalle? Benzerlik. O zaman benzerlikten yapmaya çalışalım. Şimdi şuradaki üçgende de aynı şekilde bir ort taban yok mu arkadaşım burada? Var. Çünkü niye? Hocam şurada da eşitlik var ve şunlar da birbirine paralel değil mi? Evet. Hem buradaki eşitlik hem de paralellikten dolayı bunlar da birbirine ne olacak? Orta taban sağlanmış oldu burada. E madem burada orta tabanlık var. E hocam şunların kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşit olması lazım. Ve burada da orta taban varsa K ise burası 2K değil mi? Evet. E burası da 2K. Aynı zamanda şurada da bir orta taban var. Çünkü şunlar birbirine paralel ya. 2K ise burası da K oldu. Bak dikkat et burada ne çıktı? Kelebek benzerliği var. Paralellik olduğundan dolayı. Kelebekteki oran 1-2. Hocam 4 burası kaçtır? 8'dir. E ben şimdi burayı buldum. 8 iken buranın kaç olması lazım? 16 olması lazım. O zaman buraya ne kaldı? 12 kaldı. Çünkü 8 iken 2 katı olur. 4'ü burada. O zaman buraya 12 kaldı. Benden de ne isteniyor? BH isteniyor. Yani cevap 12 çıkar. Tamamıyla benzerlikten. Orta tabandan ve benzerlikten çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Geldik örnek 8'e. Evet ABC üçgeninde DF bulundukları kenarların orta noktalarıymış. E, burada kenar ortay konusunda olduğumuz için eşitle ilgili, orta tabanla ilgili de soruda yazmak istedim açıkçası. AC uzunluğunu 7 vermiş. Şurası 7. BC uzunluğunu 9 vermiş ve Ali Bey uzunluğunu 11 10 vermiş. Şimdi DF üçgen çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel değil mi? Orta tabandan. Çünkü bunlar eşit, bunlar eşit. Orta tabandan. 9 ise burası ne yapar? 9 bölü 2. Hocam şunlar da birbirine paraleldir. Çünkü niye? Bak şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Yani yatık bir ortam var. E hocam burası 10 sa burası da kaç yapacak? 5 yapacak. Sonra şunlar da birbirine paralel değil mi? Evet. Çünkü niye? Şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. O zaman 7 ise burası da 7 bölü 2 yapacak. DF üçgen çevresi 7 bölü 2 artı 9 bölü 2 artı 5. Şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 16 bölü 2'den 8. 8 5 daha kaç yaptı o zaman? 13 yaptı. Örnek 8'e 13 bulduk. Geldik örnek 9'a. ABC üçgeninde E ağırlık merkezi. Evet E ağırlık merkezi. AB ile AC'de 15 verilmiş. Hmm. Şimdi benden DC uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar üçgen. Daha işlemedik ama hatırlarsınız. İkiz kenar üçgende. Bazı arkadaşlarınız da işlediği için şey yaptım yazdım bu soruyu. İkiz kenarda tabana ait yükseklik nedir arkadaşlar? Tabanı iki eş parçaya böler. Değil mi? Evet o zaman burada ben ikiz kenar üçgende bir kenar ortay hatta bu kenar ortay olduğu için ağırlık merkezi bunun üstünde değil midir? Yüksekliğin üstünde değil midir? Evet. Şu dikmenin üstünde bu şey ağırlık merkezi olarak verilmiş şey, ya bu dikmenin üstünde burası bu dikmenin devamı olmak zorunda o zaman? Yükseklik. Yani aynı zamanda bu nedir? açıortaydır ortaydır. Aynı zamanda da kenar ortaydır arkadaşım. Niye? Tekrar söylüyorum. Normalde ikiz kenar üçgende çizilen yükseklik tabanı iki parçaya bölüyor. Aynı zamanda kenar ortay oldu. E kenar ortay e burası ağırlık merkezi nerede? Yükseklik üzerinde oluyor. Ki ağırlık merkezi yükseklik üzerinde olduğu için ağırlık merkezi bu. Şu da yükseklik ya devamı da. Şu doğrusal olmak zorunda. Ağırlık merkezi de burası. E ağırlık merkezi burasıysa 1'e 2 oran var. Burası 6 mı oldu. Evet. Hocam şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Dik üçgendeki bir kenar kaç? 9. Öbür kenar 15. 3-4-5'in katı var burada. Hocam burası 3'ün 3 katı. Burası 5'in 3 katı. E o zaman burası da ya da 3'ün 5 katı. E o zaman burası da 3'ün 4 katı olmak zorunda değil mi? Yani burası ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. 3 4 5'in katı 9 12 15'ten 12 bulduk bizden zaten. Deceği isteniyor. Cevap böylelikle 12 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. ABC üçgeninde D ağırlık merkezi. Hocam ağırlık merkezi bu ağırlık merkezinden C'den buraya ağırlık merkezine kadar gelmiş. O zaman ağırlık merkezinden geçen ne olmak zorunda arkadaşlar? Kenarortay olmak zorunda. E daha önce söylemiştik. Bu ne çıktı? Hem açıortay hem kenarortay. Hem açı ortay hem kenar ortay nerede oluyordu? İkiz kenar üçgende. Bu aynı zamanda ne oluyordu? Yükseklik oluyordu. E o zaman arkadaşlar ne çıktı burada? Bir Pisagor bağıntısı çıktı mı burada? Çıktı. Hocam 8-17. Özel üçgenler arasında bilmeyenler çok zorlamasın. Bundan sonraki konuda zaten dik üçgeni işleyeceğim. Ama şöyle bir üçgen var. 8-15-17 üçgeni. Hocam burası nedir? 15'tir o zaman. Çünkü bazı arkadaşlar dik üçgeni işledi ya. O yüzden ben dik üçgenle karışık soruları da buraya yazdım arkadaşlar. E 8, 15, 17'den burası 15 çıktı. E hocam CD uzunluğu isteniyor benden. E burası K iken burası 2K değil mi ağırlık merkezinden dolayı? 3K eşittir 15 ise K'yi buradan 5 buluruz. Benden CD isteniyor o da 2K olduğundan K yerine 5 yazarsam cevap 10 çıkar. Ya da ağırlık merkezi bak kenar ortayın tamamı belliyken 15 1'e 2 oran var ya 3'e böl kısa parçayı bul. Daha kolay bir şekilde sonuca ulaşırsın. 15'i 3'e böldün hocam 5. E burası 5 dersin. E 1-2 orandan dolayı direkt buraya 10 diyebilirsin. Hani K2K demektense bu şekilde de işlem yapabilirsin dostum. Evet geldik 11'e. Ne diyor? ABC üçgeninde bu ilk kenar dik üçgen verilmiş. x kenar dik üçgen dediğimiz açılar da eşittir. 45-45-90 üçgendir. D-ABC'nin ağırlık merkezi D-ABC'nin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi dediğimiz şurasıymış. Ağırlık merkezinden geçen ne oluyor arkadaşlar? Ağırlık merkezinden geçen tabii ki kenar olacak. E hocam İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. E burası 45-90 burası da 45 mi oldu o zaman? Evet hatta burası da 45 oldu. AD'yi de bana vermiş. Hmm AD'yi vermiş bana. O zaman ben AD'yi kullanacağım arkadaşlar. Şunu şöyle çizmeyeyim. İlk bana verilen bilgiyi kullanmaya çalışayım. Hocam şuradan kenar ortayı çizecek olursak. Kenar ortay doğrusu üzerinde D noktası. AD uzunluğu da 2 kök 10 verilmiş. E o zaman burası da A. Burası da A değil midir? kenarortay olduğu için ağırlık merkezinden geçer. Evet E hocam çift çizgi dediğimiz 2A. E o zaman burası da 2A. Şimdi burası 2 kök 10 burası da ne olacak arkadaşlar? 2'ye 1 orandan kök 10 yaptı. Ve arkadaşlar şurada karşımıza ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Yani burada ne yapacağız? Pisagor bantısı yapacağız. Pisagor'u hatırlıyorsunuz. Hocam buradaki uzunluk 3 kök 10. 3 kök 10'un karesi neye eşittir? A ve 2A'nın kareleri toplamı. A kare artı 2A'nın karesine eşit olacaktır. Hocam burası 9 çarpı 10 yaptı eşittir a kare artı 4 a kareden 5 a kare yaptı. 5'e bölsem burası 2 18 eşittir a kare yaptı a da buradan kök 18 yapar. Bu 9 çarpı 2 ya 9 dışarıya 3 diye çıkar a'yı da böylelikle 3 kök diye buluruz. Ama benden a isteniyor. Bak AC isteniyor. Arkadaşlar a 3 kök 2 mi? Evet. a 3 kök 2 ise burası 6 kök 2 mi oldu? Aynen öyle. Şimdi şuraya gelelim. Burası 6 kök 2. Burası 6 kök 2 ise benden şurası isteniyor. Soru işaret dediğimiz kısımda ne olacaktır? İkiz kenar dik üçgende. Dik kenarda hipotenise geçiş 45-45-90 üçgende. Yine 8. sınıftan hatırlarsınız. kök katıydı. 6 kökünün kök katı. kök ile kökünün çarptığı 2 ya. 6 kere 2 de kaç yapar o zaman? 12 yapar. Yani örnek 11'i böylelikle 12'yi bulduk. Geldik örnek 12'ye. Şimdi ABC üçgeninde E ve D'ye bulundukları kenarların orta noktaları. E orta noktaymış. D de orta noktaymış. A kenar ortay kenar ortay. O zaman burası ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. AD'yi bize kaç vermiş? 18. Bak hocam A deyip 2A deyip 3A işte 18 demeyelim bence. Çünkü burası kenar ortay, kenar ortay ağırlık merkezi bulduk ya. Şurası 18 ise 3'e böl kısa parçayı bul. 18'i 3'e böl bakayım 6. Burası 6. Burası kaç yapar o zaman? 1-2 orandan dolayı 12 yapar. EC'yi de vermiş 24. 3'e böl 8. E hocam burası 8 ise burası da kaç yaptı o zaman? 16 yaptı. E, 90 sa sırtta 90 değil mi? Evet. Benden de BF isteniyor. Bak şimdi BF'yi ne yapacağım? Vallahi bu ağırlık merkezi. Bu da ağırlık merkezi. E bu garibin de buraya kadar gelmiş. E ağırlık merkezine gelmişse devamını getirelim. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Hocam şu parçada şu parça eşittir. E, 90'dan çizilen kenar ortay muhteşemşin oldu mu? Oldu. Ben demek ki şurayı bulursam burayı bulurum. Buradan da burayı bulur muyum? Bulurum. Şimdi burada şöyle bir dik üçgen var karşımızda. Hocam burası 12 burası 16. Şuradaki dik üçgenden bahsediyorum. E hocam 12-16 bazılarımız hemen 20'yi yapıştırmıştır. Neden 20? Çünkü burası 4'ün 3 katı. Burası 4'ün 4 katı. Burası da 4'ün 5 katı değil midir? Evet burası 20 çıktı. E o zaman burası 10, burası 10, burası da 10 çıktı. E 1-2 orandan dolayı da burası da kaç çıkar o zaman? 20 çıkar. Yani bizden 20 isteniliyor. Cevap böyle. 12. soruda 20 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Yani 13. soruya. B ile C birbirine eşit verilmiş. Evet şunlar birbirine eşit verilmiş. Eşitliği kullanacağım. AB'yi 12 vermiş. AC'yi 15 vermiş. BC'yi de 18 vermiş. Yani bunlar ne yaptı? 9-9 yaptı. ABC ad' de AD'de açı ortaymış. Ha, hem kenar ortay hem de açı ortay sorusu. Hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit verilmiş. E o zaman şuradaki üçgende ben ne yapacağım açı ortaylığı? kullanacağım. Açı ortayda neydi arkadaşlar? Koldaki oran tabandaki oranlamaya eşitti. Yani burada 12 bölü 15 oranlaması ne? 12 bölü 15. 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 5. E hocam buradaki bak açıortay ortay doğrusu şurası. Dikkat et. Şu koldaki oran 12 bölü 15. 4 bölü 5 tabandaki oranlama eşit olacak. O zaman burası 4K iken burası 5K olacak. E toplam 9K. 9K toplamda ne eşit 18 yeşil değil mi? Evet. K'yı da buradan ne buluruz? 2 buluruz. E K2 ise burası 8. Burası da 10 mu çıktı? Evet. Bizden D uzun isteniyor. E hocam burası da 9. Burası da 9'du. E şimdi burası 9'sa o zaman buraya ne kaldı? 1 mi kaldı? Evet. Çünkü şuraya kadar kısmı 10 olduğundan ya da hocam burası 8 ise tamam 9 olduğundan buraya da 1 kaldı diyebiliriz. Yani sorunun doğru cevabı. 13. sorunun doğru cevabı 1 çıktı. Geldik örnek 14'e. Şimdi oranlama verilmiş. Burası k iken burası 2k verilmiş. AE uzunluğu k iken EC uzunluğu 2k verilmiş. E ne yapacağız burada? Hocam çok farklı çözümlerle burada sonuca ulaşabiliriz öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi öncelikle şurada bir açıortaylık var mı? Var. Bu açıortaylık nasıl Hocam şuradaki üçgendeki açı da 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran var. Tabandaki oran koldaki oran da 1'e 2 oran olacak. Yani burası 10 ken, burası 20 mi olur? Evet 1'e 2 orandan dolayı. Sonra ne yapacağız? Bak sonuca ulaşamadık. İstersen bizden ne isteniyor? BE uzunluğu isteniyor. Valla şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi 90 derece var. E 90'lı sorularda biz ne yapabiliriz? Muhteşem 3'ü çizebiliriz. Muhteşem üçlü çizebiliriz. Özel yöntemlerden biridir. E Çizelim bakalım muhteşem 3'lü. Hocam şu eşit, şu eşit, e bu da eşit olacak. Tamam. E sonra şu muhteşem çizince özel bir durum geldi mi? Vallahi gelmedi. 90'lık olunca genelde sıkıştığımızda muhteşem üçlüğü çizeriz. E bu da eşit oldu sadece 10 diye söyledik. Bunun tamamını 10 diye söyledik. E burada da özel bir durum çıktı mı arkadaşlar çıkmadı. O zaman muhteşem düşünmeyeceğim. Burada 1'e 2 oranlamadan 10 ile 20'yi yazdık. Başka ne yapabiliriz? Hocam burası yükseklik. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacağız. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa neydi arkadaşlar? Ta böyle üçgende açıdan biri söylüyorum. Neydi bu? İkizkenar kenar üçgen değil miydi? Eksizimlerde karşımıza gelmiyor muydu? Hatta dik tabanı iki parçaya bölmüş aklımıza ikizkenar kenar gelir diyorduk. Hemen şöyle kollarında ikiz kenara şöyle tamamla demiyor muyduk? Evet. Hem açı ortayı yükseklik olması hem de yüksekliğin kenar ortay olması karşımıza çok çıkan ifadelerden biriydi. E yüksekliğe ayrı bir göze bakacağız. E bak şurası yükseklik hocam Aynı zamanda açıortay ortay. He, hem yükseklik hem de açıortaylık ortaylık var. O zaman ne gelecek aklımıza? X kenar. Yüksekliğin kollarında şöyle bir ikizkenar kenar olacak. O zaman şöyle bir ikiz kenara tamamlayabilirim arkadaşlar bunu. Bu yükseklik olacak. Kolları da bu şekilde olacak. Evet tamamlamamı şöyle yapabilirim. Hocam şu bir ikizkenar kenar üçgen 20 ise 20 olacak. Buraya 10 kaldı. Hatta ikizkenarda kenarda çizilen açıortay ortay yani yükseklik aynı zamanda bir de nedir? Kenar ortaydır. E tamam burayı da yazdık. E şimdi bizden ne isteniyor? Büyük üçgene bakalım. Ooo güzel bir şey var. İnce bir detay var. Hocam büyük üçgende şu bir kenar ortay. Bak dikkat. Hocam burada da 1'e 2 oran var. Çok da güzel bir şey çıktı. Ne var burada arkadaşlar? Hocam ağırlık merkezi var. Hem kenar ortay hem de 1'e 2 oran olduğu için ağırlık merkezi oldu. E hocam şurada da şöyle bir dik üçgen var elimizde. Şu dik üçgende şuradaki uzunluğu bulalım mı arkadaşlar? Şurası 16 bak şuradaki dik üçgende burası da 20. Ee, burası 4 çarpı 4. Burası da 4 çarpı 5. O zaman burası da 4 çarpı 3'ten 12'dir. Hocam şunun tamamı 12. Bak çok zor bir soru. Burada ağırlık merkezini gördük ya 1'e 2 oran. Çünkü hem burada kenar ortalık var hem de 1 e 2 oran var. Ağırlık merkezi burası. E ağırlık merkezi olduğundan burası x burası 2x'dir. Toplamda 3x eşittir 12 ise x'i 4 buluruz. Ve benden BE uzunluğu isteniyor. BE uzunluğu da nedir? BE uzunluğu da 2x'e eşit. X yerine 4 yazarsam cevap da 8 çıkar. Evet zor bir soru mu? Zor bir soru arkadaşlar. Hem böyle ikisi kenara tamamlattırdık hem de dikkat et ağırlık merkezini dememiş ama burada hem kenar ortaylık var hem de 1-2 oranını kullanmam lazımdı. Hem kenar ortaylık hem de 1-2 oran var ağırlık merkezi çıktı. O zaman bu ağırlık merkezi burasıysa 1-2 oran vardır. Pisagor'dan da buraya 12 bulmuştuk. 3x12 ise x4, e, 2x8 çıktı. Gerçekten zor bir soru. Çıkar mı? Bilemem ama biz göstermek zorundayız. Ve geldik örnek 15'e. Yani bu videonun son sorusuna. Evet şunlar birbirine eşit verilmiş. Hocam eşitlik var ya. Hocam şuradan bir kenar ortaya çizeyim böyle. Yok. Bak bir şey çizdiğin zaman özel bir durum oluşturmak zorundasın. Sen şimdi bunu çizdin. Ne oldu? Kenar ortaya oldu. E, özel bir durum var mı? Yok. Yalnız şöyle bir şey olmuş olsaydı, şu ikiz kenar olmuş olsaydı, bu kenar ortaya olmuş olsaydı şunlar yani... Eşit olmuş olsaydı hocam buradan buraya çizebilirdik. Çünkü x kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseltiktir. Özel bir durumu oluşturuyor burada. Yani sen burada eşitlik gördüğün zaman böyle kenar ortay çizeyim falan filan demeyeceksin. E ne yapacağız hocam burada? BD'yi kaç vermiş? 12 vermiş. Tamam. Bu DC'yi de 4 vermiş. E 90'lık var. 90'lık olunca böyle. Genelde sıkıştığımız zaman muhteşem çizebiliriz. Çizelim muhteşem Hocam muhteşem çizsek. Bak ne geliyor. Tamamı kaç bunun? 16. Hocam burası 8. Burası da 8 olacak. Yani burası kaç olacak o zaman? 8 ise şurası 4 olacak. Hocam muhteşem şu çizgi Eşit. Eşitken burası da eşit olacak. 8 olacak. e sonra ne olacak? Bak dikkat et. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Şu üçgende bir ortada mı çıktı? Evet. Yani 8 ise burası kaç yapar? 4 yapar. Bir çözüm yöntemi bu olsun. E'deyi bu şekilde bulmuş olalım. Bir çözüm yöntemi de farklı bir şekilde olsun. Şimdi ben burada şuranın kaç olduğunu biliyordum. Buranın 4 buranın da 12 olduğunu biliyordum. Hocam soruda bak ne var eşitlik var. Eşitliği ben nasıl kullanabilirim bir de orta taban çizerek. Ya böyle paralel çizeceğim ya da böyle aşağıya doğru. E hocam üçgen oluşturmak her zaman daha etkiliydi. Aşağı doğru çizelim. Ve ben şuranın 12 olduğunu biliyorum. Onu kullanacağım bak burası 12 burası 4. Orta taban çizgisi çizdik ya şunların paralel olduğunu biliyoruz. Paralelse 90 sayında eşitten dolayı burası da 90 derece midir? Evet. Şimdi bu orta taban çizgisi 12 2 eş parçaya bölmüyor. Büyük üçgende orta taban olduğu için büyük üçgende 2 eş parçaya bölüyor. Yani hocam tamamı 16'ya burası da 8 olacak burası da 8 olacak. E burası 8 ise burası 4 ise burası da 4 mu oldu? Evet. Bak dikkat et şimdi ne çıktı? Hocam şu parça şu parça eşit oldu. Senin şuradaki üçgeninde 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş oldu. O zaman burada da bir muhteşem üçlü çıkar mı? Çıkar. Yani burası da eşit eşitken burası da eşit olur. Ve E'deyi de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz arkadaşlar. İşte hem muhteşem üçlüğü hem de orta tabanı bu şekilde sizi hatırlatmış bulunuyoruz. Kenar ortay konusunun içerisinde bu konular çıkar mı? Çıkar. Evet gençler böylelikle kenar ortay yani ağırlık merkezi konusunu bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüştüm. Yani ne var? Üçgende merkezler var galiba. Üçgende merkezler de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.